Evet, i̇zleyenler, Türkiye'nin en sana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Erhan Tarık'ın mazat. haber bülteniyle başlıyor. Yaklaşık 00.40'a kadar bu ekranlarda ünlü ilişkan gelişmeleri seçim paylaşacağız. Ben ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kurallarında şöyle bir hatır açık olursak TikTok Tarık Havet TV, Facebook haberin Haber, Ninkerin Tarih Haber, Yay Tarih Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Tarık Haber, Twitter.yılmaz, e Reddit Grand 73, 08, Youtube Tarık Haber TV ve VK Ömer Tarih Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Diğer sosyal medya kanallarımızı hatırlatacak olursak, Big Olay'da yayındayız. bir kolay kanalımız, Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Altyazı M.K. Dikey sosyal medya kanalımız dikeyde yayındayız değerli izleyenler kanalımız farkı ayetiviren size ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlarız değerli izleyenler. Twitch kanalımız StarCover TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yayınlanan özel izlenimler Twitter'da sohbet odalarını bölümünü vezi takip edebilirsiniz. Azal'da yayındayız değerli izleyenler. Azal kanalımızda tarih haberiyle bizlere ulaşabilirsiniz. On olayda yayındayız değerli izleyenler. Ve ilk haberimiz başlıyor değerli izleyenler. İnsanlık dış olay yaşandı. Elinde ekmek poşetiyle oturan yaşlı kadının yüzüne tekma Sosyal medyada infiyar yarattığı elin ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına Gaziantep'te yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Çoluk hırsızına benzetildi diye. Gariban yaşlı kadının dövdüğü yer, paylaşılan görüntülerde bankta elinde ekmek poşetiyle oturan yaşlı kadının yüzüne Şakir Çakır isimli bir kişinin tekme attığı görüldü. Soruyorlarsa 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Çakır'ın gözaltına aldığı öğrenildi. Olayın, olayın kadın kılığına girip çocukları kaçıran bir hırsızın olduğu iddialarının yayılmasına adından yaşandığı belirtildi. İnsanlık dışı görüntüler. Sosyal medyada infial yarattı. Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı. İnsanlık dışı görüntüler. Sosyal medyada infial yarattı. Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı. Gaziantep'te yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti çocuk hırsızına benzetildi diye gariban yaşlı kadını dövdüler Notuyla paylaşılan görüntülerde, bankta elinde eşek poşetiyle oturan yaşlı kadının yüzüne Şakir Çakır isimli kişinin tekme attığı görüldü. Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Çakır'ın gözaltına alındığı verildi. Olayın, kadın kılığına girip çocukları kaçıran bir hırsızın olduğu iddialarının yayılmasının ardından yaşandığı belirtildi. Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntüler, Gaziantep'te kaydedildi. Şehirde, bir kişinin çarşaflı kadın kılığına girip çocukları kaçırdığı iddialarının yayılmasının ardından dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsminin Şakir Çakıl olduğu öğrenilen bir kişi, bankta oturan ve elinde ekmek poşeti olan yaşlı bir kadının yüzüne tekme atarak kadını darb etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan yaşanan olaya ilişkin büyük tepki geldi. Darbedilen yaşlı kadının ise zihinsel engelli, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed olduğunu öğrenildi. Olayın ardından tekme atan şahısla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı, gözaltına alındı. Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır'ın uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. İnfial yaratan olay sonrası Şakir Çakır, gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yaşlı kadına çok sayıda destek mesajı da geldi. İnsanlık dışı görüntülere sahne olan dar olayında çarşaflı bir erkeğin çocuk kaçırdığı haberlerinin yayılmasının ardından yaşlı kadının da o erkeğe benzetildiği iddiasıyla darbedildiği aktarıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sivrisine... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.40'a kadar. İngiliz dergisi için yazdığı son noktayı koydu. Duruşumuz değişmeyecek dedim. Erdoğan İngiliz dergisi için yazdığı bu gerçeği kabul etmedil etmediler dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiliz'de ekonomist dergisi için bir makale kaleme aldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesine ilişkin Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin duruşunun değişmeyeceğini vurguladı Erdoğan. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerden terörle mücadelede destek vermelerini bekledi, beklediğini dile getirdi. Erdoğan, İngiliz dergisi için yazdı. Bu gerçeği kabul etmediler. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz Dejonomist dergisi için bir makale kaleme aldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın gerekli adımları atmaması halinde Türkiye'nin duruşunun değişmeyeceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerden terörle mücadelede destek vermelerini beklediğini dile getirdi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz Rejonomist De dergisi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in teröre verdikleri destek gerekçesiyle üstüne basa basa veto ettiği üyelik başvurusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Makalede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin tutumunu ortaya koyan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye'nin de bu ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir ifadelerini kullandı. Bu tavır NATO'ya uzun yıllar kaybettirdi. Ukrayna'daki savaşın kurallar temelinde işleyen uluslararası düzen, büyük güç rekabeti ve Avro-Atlantik güvenliği konusundaki yaygın inanışlara meydan okuduğunu ifade eden Erdoğan, Yaşanan sürecin aynı zamanda tarihin en büyük askeri ittifakı olan NATO'yu yeniden ayağa kaldırdığını kaydetti. Türkiye'nin 70 yıldır NATO'nun gururlu ve vazgeçilmez bir üyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkemiz, özgürlük ve demokrasiyi savunmak için Kore'ye asker göndermesinin ardından 1952 senesinde ittifaka katılmıştır. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinde istikrar sağlayıcı ve olumlu bir aktör olmuştur. Türk askeri de NATO görevleri çerçevesinde Kosova'dan Afganistan'a kadar dünyanın birçok bölgesine gitmiştir. Aynı zamanda ülkemiz savunma yine milyarlarca dolar yatırım yaparak savunma kapasitesini güçlendirmiştir. Bu ilave kapasite sayesinde ortaya konan ürünler Ukrayna'nın da içinde olduğu farklı savaş bölgelerinde önemli etkiler oluşturmuştur dedi. Türkiye'nin artan kapasitesinin NATO'nun dayanıklılığına ve gücüne katkı sunduğunu belirten Erdoğan, Ortaklarımız Türkiye'nin NATO'nun kolektif güvenlik misyonuna sunduğu katkıyı her zaman takdir etseler de kendi güvenlikleri tehdit altında olmadığı zamanlarda bu katkıyı çabucak unutmuştur. Türkiye'nin önemini yalnızca, Balkanlarda yaşanan kriz gibi karışıklık dönemlerinde hatırlayan paydaşlarımız, Türkiye olmadan uzun vadeli istikrarın sağlanabileceği hülyasına kapılmış, bu nedenle tehdidin savuşturulmasının ardından jeopolitik gerçekleri ve bölgede ortaya çıkması muhtemel tehditleri göz ardı etmiştir. Kuşkusuz bu dünyaları, yaşanan uluslararası krizler sonucunda hep kısa sürmüştür. Son yıllarda uluslararası barış ve güvenliğin karşı karşıya olduğu tehditlerin değişime uğraması birçoklarının NATO'yu artık işlevini tamamlamış ve bir örgüt olarak nitelemesine yol açmıştı. Hatta Emmanuel Macron da ittifakın beyin ölümü yaşadığını söylemiştir. Aynı kesimler Türkiye'nin de bu örgütteki rolünü sorgular olmuştu. Olağanüstü bir hayalperestlikle aşırı bir stratejik miyokluk sonucu ortaya çıkan bu tavır NATO'ya uzun yıllar kaybettirdiği açıklamasında bulundu. Türkiye yalnız bırakıldı, büyük bedel ödedi. Türkiye'nin bazı üye ülkelerin öngörüsüz ve yer yer sorumsuzca tavırlarını NATO'ya mal etmediğine dikkat çeken Erdoğan, aksine NATO'nun önemini vurgulayarak, üye ülkelere, NATO'nun misyonunu yeni tehditleri içerecek şekilde güncellemek ve örgütü yeni ceopolitik ve küresel sınamalar karşısında daha önemli kılmak gibi, adımları atmaları çağrısında bulundu. Türkiye'nin bu çağrısı giderek istikrarsızlaşan uluslararası sisteme karşı aldığı pozisyon ile paralellik taşıyordu. Bu açıdan Türkiye, tıpkı diğer uluslararası örgütler gibi NATO'nun da yeni güvenlik tehditlerine karşı bazı reformlar yapması gerektiğini savundu. Özellikle terör tehdidi konusunda, Birçok üye ülkenin doğrudan hedef alınmasına rağmen, kolektif güvenlik noktasında yeterli adım atılmaması, hem güvenlik işbirliğini zedeliyor hem de NATO ülkelerinin kamuoylarında örgüte yönelik derin bir güvensizlik oluşturuyordu dedi. Türkiye'nin bu durumu katıldığı tüm NATO zirvelerinde vurguladığını ve terörle mücadelenin dönüşüm geçirmesi için uluslararası işbirliğinin elzem olduğunu ifade ettiğini anımsatan Erdoğan, bu çerçevede NATO'nun terör örgütleriyle mücadele ederken istihbari ve askeri konularda daha güçlü işbirliği içinde olmasını arzu ettik. Bunun yalnızca terör saldırılarının engellenmesi açısından değil, aynı zamanda NATO sınırları içinde terörün finansmanı ve eleman devşirme faaliyetlerinin engellenmesi hususunda gündeme getirdik. Aynı şekilde Türkiye'nin çevresinde ilk savaşlar yaşanırken NATO'dan bazı meşru ve gerekli taleplerde bulundu. Sınırlarımızın ve hava sahamızın güvenliğini sağlamak ve 2- Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük mülteci dalgası bölgede ortaya çıkarken insani güvenlik için bu taleplerde bulundu. Bu konularda büyük ölçüde yalnız bırakılan ülkemiz, bu krizlerle tek başına mücadele etti ve bu mücadelede büyük bedel ödedi. Oysaki bu krizler konusunda NATO bünyesinde atılacak adımlar bundan sonraki dönemde NATO'nun sınırlarında yaşanacak diğer çatışma ve krizlerle mücadele konusunda da örgütü hazırlayabilirdiği ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik kabulü riskler barındırmaktadır. Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan durumun Türkiye'nin beklenti ve çağrılarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: "Bu dönemde çatışmalar ciddi yıkıma neden olurken Türkiye'nin jeopolitik konumunun farkına varan bir takım üye ülkeler, geçmişte yaptığımız bazı hamlelerin ne kadar yerinde olduğunu gördü. Gerçekten de Türkiye. NATO üyelerine gelecekte karşı karşıya kalınacak jeopolitik sınamalara hazırlıklı olmaları gerektiğini söylerken haklıydı. NATO'nun önemsiz olduğunu savunanlara karşı örgütün öneminin giderek artacağını söylemekte de kesinlikle haklıydı. NATO için Türkiye'nin nedenli önemli ve kritik bir ülke olduğu bütün üyelerce yeniden kabul edilirken, bazı üyelerin Türkiye'ye yönelen kimi tehditleri tam olarak takdir edememesi talihsiz bir durumdur. Türkiye'ye göre İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe kabulü, kendi güvenliği ve örgütün geleceği açısından riskler barındırmaktadır. Beşinci madde uyarınca NATO'nun en büyük ikinci ordusunun yardımına koşmasını bekleyen bu ülkelerin, AB ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın eleman devşirme, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemesini beklemek en doğal hakkımızdır. İttifaka katılma ısrarlarının NATO gündemine gereksiz bir madde ekledi. Türkiye'nin aday ülkelerden tüm terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve mensuplarını Türkiye'ye iade etmelerini istediğini bir kez daha vurgulayan Erdoğan, bu ülkelerin makamlarıyla açık kanıtlar paylaşılmış ve adım atmaları beklenmiştir. İlaveten Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir. İlhameten Türkiye'yi İsveç'in ülkemize uyguladığı türden, her türlü silah ambargosunun NATO şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğu görüşündedir. Bu gibi kısıtlamaların sadece ulusal güvenliğimiz değil NATO'nun kimliği açısından da son derece zararlı sonuçları olmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma ısrarı da NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir dedi. Cehalet ve haksizlikleri duruşumuzu değiştirmeyecek. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine itirazının aynı zamanda şimdiye kadar terörün hedefi olmuş tüm üyeler adına atılmış kararlı bir adım olduğunun altını çizen Erdoğan şunları kaydetti. Terörün dini, milleti ve rengi yoktur. Hedefi sivil halka zarar vermek olan her örgütün karşısında her üye ülkenin kararlı bir şekilde durması bu ittifakın en önemli misyonlarından biridir. Hiçbir ülkenin bu konuda bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Sorunları çözmek ve küresel barış ve istikrarı desteklemek söz konusu olduğunda her zaman kısa yollar mevcut olmayabilir. Ama atılabilecek cesur ve doğru adımlar sayesinde bu yollar elden geldiğince kısaltılabilir. İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve hassasiyetleri konusunda göstereceği talır Türkiye'nin de bu ülkelerine kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir. İttifakın her genişleme sürecinde olumlu ve yakıcı bir noktada duran Türkiye'nin parçası olduğu örgütle ilişkilerini sorgulamaya cüret edenlerin cehaleti ve hadsizliği bu duruşumuzu değiştirmeyecektir. Diplomasi ve diyaloğun her türlüsüne açık olan ülkemiz, bu çabaların aday ülkelerin ikna edilmesine odaklanmasını tavsiye etmektedir. Terörle mücadele konusunda gönülsüz olan hiçbir ülkenin Ankara'da talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır. NATO üyelerinin terörle mücadele konusunda çifte standart uygulaması halinde ittifakın itibarının ve inandırıcılığının tehlikeye gireceğine inanıyoruz. İndir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnsanlık dışı görüntüler. Sosyal medyada internet Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.40'a kadar değerli izleyicilerimiz. Erdoğan'dan liderlere İstanbul teklifi geldi. Peş peşe görüşüp bakın ne teklif verdi Sayın Erdoğan Haber Haber Politika. Son dakika Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği Putin ve Zelenskiy ile peş peşe kritik görüşmeler Son dakika Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun diplomasi trafiği Putin ve Zelenski ile peş peşe kritik görüşmeler. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüştü. Erdoğan iki lidere de Türkiye'nin ara teklifini iğnelerken, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna taraflarının İstanbul'da yapacağı bir ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes gerçekleşmesi ve savaşın son bulması için Türkiye'nin çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda her iki ülkenin dev liderleriyle bugün üst üste görüşmeler gerçekleştirdi. Putin ile görüşmesinde her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, Zelenski'ye de Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bir Ukrayna-Rusya zirvesi için olumlu mesaj verdi. Güvenlik Koridor Vurgusu, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini bundan sonra da ara dahi bir ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletlerin iştirakiyle oluşturulacak kontrol merkezine katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. İstanbul'da 3D hüzive teklifi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, Savaşın olumsuz etkilerini en aza indirilecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık sıfır Kırka kadar değerli izleyenler. Rus Rusya vanaları res, e, kapattı ve resti çekmişti değerli izleyenler. Ruble ile ödemeyi Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor. Rusya, Ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu. Söz konusu karar sonrası gözler Hollanda hükümetine çevrilirken, Danimarka'nın da Rusya'ya rubli ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öne sürüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi rubli ile yapmasına karar verilmişti. Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi. Rusya'nın Hollanda'ya doğal gaz akışını keseceği bildirildi. Sevkiyatı durdurdu kararı aldılar. Rus petrol şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini rubliyle yapmaya karşı çıkan Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağı belirtilerek, 30 Mayıs sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi itibarıyla Gazprom eysport, Nisan ayı gaz tedarikine dair gazler Hollanda petrol şirketi ödeme almamıştır. Bu bağlamda 31 Mayıs'ten itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar Gazterra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur denildi. Sırada Danimarka var. Gazterra'nın Rus petrol şirketi Gazpromarubli ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e kadar Hollanda'ya ulaştırılması gereken 2 milyar metre küplük doğal gaz sevkiyatı resmen durdurulurken, Danimarka'nın da Rusya'ya rüble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi. Bildi ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üstüden maymun çiçeği açıklaması. Salgına dönecek mi? Düğünde korku dolu anlar. Başlarımı... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.40'a kadar değerli izleyenler. Petrol'e benzeyen sıvı ile ilgili ilk bilgiler geldi. Heyecanlandıran olay yaşandı. Sıvı ile ilgili ilk bilgiler geldi. Tüm ilçeyi heyecanlandıran olayda yeni gelişme. TPAO numune aldı. Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi. Tüm ilçeyi heyecanlandıran olayda yeni gelişme. TPAO numune aldı. Manisa'nın Salihli ilçesindeki heyecanlandıran olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yağbasan mahallesinde bir çiftçi zeytin bahçesinde sulama amacıyla sonlar yaparken petrole benzeyen siyah bir sıvı keşfetmiş. Çiftçinin sıvıyı çakmakla kontrol etmesiyle yangın çıkmıştı. Su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzeyen siyah sıvıya dair ilk bilgiler geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO, yetkilileri de numune aldı. Sızıntının bölgede yer alan fay haklarından kaynaklandığı öğrenildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yaşanan bir olay herkeste heyecan yarattı. Bir çiftçinin zeytin bahçesinde keşfettiği yanıcı ve petrole benzeyen siyah sıvı sonrası yetkililer harita geçti. Herkes bu sıvının ne olduğunu merak ederken son olarak olayda yeni bir gelişmede yaşandı. Sızıntının kaynağı ile alakalı da ilk bilgiler geldi. Şimdi sabah saatlerinde mahalleye gelen TPAO yetkililerinin aldığı neden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. İşte detaylar. TPAO yetkililerin numune aldı. Salihi'ye bağlı Yağbasan mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıkmıştı. Yangın üzerine jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO, yetkilileri bölgedeki sondajdan numune aldı. Zeytin tarlası sahibi çiftçi Mustafa Yüksel, tarlamdaki sondajdan çıkan yanıcı sıvı nedeniyle sabah saatlerinde TPAO yetkilileri numune aldı. Numume sonuçlarına göre bir değerlendirilme yapılacak. Çıkacak sonucu bekliyoruz dedi. İlk izlenimlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı. Yaşanan süreçle ilgili bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise sahanın TPAO tarafından ruhsatlandırılmış bir bölge olduğunu söyledi. Bilen Yağbasan Mahallesi sahası, şu anda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPO, tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölge. Kesin sonuçların kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Ancak ilk izlenimlere göre bu sızıntının o bölgede yer alan fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor, dedi. Manisa'da heyecanlandıran olay, zeytin bahçesinde sondaj yaparken keşfetti. Petrole benziyor. Petrol gibi kokuyor. Öte yandan zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, Su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Sıvının petrol gibi kokması üzerine şükkelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu. Sıvıyip, biriktiğim ufak gölette yakarak deneme yaptı. Anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız iki havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi. Süzmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık. Köydeki herkes seviniyor. İnşallah petrol olduğu ortaya çıkar. Yüksel, TPAO yetkililerinin bunu alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, köydeki herkes seviniyor. İnşallah petrol olduğu ortaya çıkar ifadelerini kullandı. Heyecanın nedeni. Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan jeofizik mühendisi Adnan Karataş'la bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının neyecana neden olduğunu ifade etti. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Göçmenler kafeste tutunuyor iddiasını açıklamak. Ada ve devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar değerli yerler. <gülüyor> Konser iptalinden sonra sahneye çıkmamak karar almışlardı. Yerlerine gelen şarkıcıları belediye açıklarız. Magazin. Magazin. Güncel. Isparta Belediyesi Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğun yerine konser verecek şarkıcıları duyuldu. Isparta Belediyesi, Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğun yerine konser verecek şarkıcıları duyurdu Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Melek Mosso'nun konseri, bazı dernek ve vakıfların tepki göstermesinden sonra iptal edilmişti. Mosso ile birlikte aynı festival kapsamında sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Umur'da konsere çıkmayacaklarını açıklamıştı. Festival programında ünlü şarkıcıların yerine sahne alacak isimler ise belli oldu. Belediye son anda programda değişiklik yaptı ve yeni afişi sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak inanç ve geleneklere uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti.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 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya da geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak Isparta'da düzenlenecek olan konserlerini çıkmayacaklarını duyurmuştu. Yeni kadro belli oldu. Festival kapsamında ünlü şarkıcıların yerine ilk olarak Seda Sayan ile anlaşıldığı duyuruldu. belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, sahne alacağını menajerinden öğrendi. Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz dedi. Seda Sayan ve birlikte festivalde sahne alacak diye isimler de belli oldu. Isparta Gül Festivali'nde Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğun yerlerine Niren Insal, Işın Karaca, Seda Sayan ve Altay Konser verecek. Isparta Belediyesi de festival programını sosyal medya hesabından duyurdu. Son dakika Melek Mosso kararı sosyal medyayı salladı. Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi. Ana haber ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 40'a kadar. Afat duyurdu. Korkudan deprem büyüklüğü bakın ne oluyor? Yaşandı. Son dakika haberine göre Afat'tan yapılan açıklamaya göre adıları korkutan bir deprem meydana geldi. Adana'nın Kozan ülkesinin tez olduğu depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. 21.07'te gerçekleşen depremin derinliği ise 26.24 km olarak kaydedildi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika AFAD duyurdu. Adana'da korkutan deprem büyüklüğü. Son dakika haberi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adana'da korkutan bir deprem meydana geldi. Adana'nın Kozan ilçesinin merkez üssü olduğu depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı. 21.07'de gerçekleşen depremin derinliği ise 26.24 gm olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları. Son dakika haberi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 21'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan, Yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte depremin gerçekleştiği yer. İlçede panik yaşandı. İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üstünü Osmaniye'nin Sunbas ilçesi, derinliğini ise 15-2 kilometre olarak açıkladı. İhla, Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 0.0.40'a kadar Türkiye ve AB arasında kritik temas e, yapılacak. Rusya güvenlik danışmanı Sullivan'de kritik görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın'dan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile kritik görüşme. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Cakew Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda son kadınlar atmalarının elzem olduğu vurgusu yapıldı. İbrahim Kalın ile Cate Sullivan kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna'daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin stratejik mekanizmasının hayata geçirilmesiyle birlikte bölgesel konular, ekonomi, Enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi. Görüşmede Ukrayna'daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe de dile getirildi. Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ilme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ülkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı. Terörle mücadele pkk pyd YPV, terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi. İLLİA Ama haber ülkelerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 0.040'a kadar devam ediyor. Güncel konu verileri de belli oldu değerli izleyenler. Son dakika 30 Mayıs korona virüs tablosu belli oldu. Son dakika haberi.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 Salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 30 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Buna göre son 24 saatte 133.352 Covid-19 testi yapıldı. 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1005 oldu. Aşılama verileri Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.728.185 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek olan Osmaniye, Osmanlıya, Amasya, Mula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır. Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. İşte güncel koronavirüs tablosu. 29 Mayıs koronavirüs tablosu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana ve ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar değerli izleyenler. Allahça yaşamanın formülü dedi, şeriatı bu sözlere övdü ve ekledi, tepki çeken paylaşım da geldi. Tülçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu. Allahça yaşamanın formülü. Söylemleriyle tartışmalara sebep olan eski manken Tülçe Kazaz'ın son açıklamaları sosyal medyada yine ses getirdi. Şeriatla ilgili övgü dolu sözler söyleyen Kazaz'a çok sayıda tepki geldi. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez. İfadelerini kullanan kazaz şeriatın ancak temiz toplumlara gelebileceğini savundu. Bir dönem adından çokça söz ettiren eski mankentilçe kazaz bu kez de şeriat için kullandığı övgü dolu sözlerle tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şeriatı öven kazazı eleştirdi. Kazaz ne dedi? Kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kazaz, şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat, Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez, ifadelerini kullandı. Ardından bir açıklama daha yapan Kazaz paylaşımına, geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama ver bir terimiz devam ediyor yaklaşık 0.040'a kadar değ yerler. Tebebe men de heci kaza meydana geldiği çok sayıda da yaralılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde feci kaza. Defalarca takla attı. 20 kişi yaralandı. Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. TBMM'nin dikmen girişinde dolmuş ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 20 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza anı nobese kamerasına yansıdı. Kaza Çankaya ilçesi Genel Kurmay Kavşağı Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve inönü bunlarından Kızılay istikametine gitmekte olan plakalı otomobil yukarı ayrancı Kızılaya seferini yapan dolmuşa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilerek sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 20 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksanalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobil ile çarpışan minibüsün devrilerek sürüklendiği, Ardından çevrede yaşanan panik görüldü. İhlal DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Göçmenler kafeste tutuluyor. iddiasına açıklama geldi. Petrole benzeyen sıvıyla ilk. Ana haber ürkenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar değerli. videosunda bugün Korkunç anda kamyoneti önüne atladı ambiyan görüntüler. Antalya'da korkunç olan, seyir halindeki kamyonetin önüne atladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin önüne atlayan bir kişi kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Şahsın kendisini kamyonetin önüne atma anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Sidekunköy yolu Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulköy istikametinden Sile istikametine seyir halindeki AMG'nin kullandığı Türk kamyoneti Sile jandarma karakolu yakınlarında aniden önüne fırlayan İsa Tosun'a çarptı. Türk kamyonetinin çarpmasıyla asfalta savrularak yaralanan İsa Tosun, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünü güvenlik kameraları kurtardı. Kazanın ardından kamyonetten inen ve neye uğradığını anlayamayan kamyonet sürücüsünü çevredeki güvenlik kameraları ve kazayı gören vatandaşlar kurtardı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, İsa Tosun'un yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra kamyoneti gördüğü anda kendisini kamyonetin önüne attı, gözlendi. Araç sürücüsü, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından karakoldan serbest bırakıldı otosunun kaza öncesinde madde kullanmak suçundan Sile Jandarma Karakolunda ifade verdiği. Karakoldan ayrıldığı sırada yolun karşısına geçerken kamyonetin önüne atladığı belirtildi. 1000. Ana verbil kelimesi devam ediyor yaklaşık 00:40'a kadar değer izleyenler. Coğanı tabuta koyacağım dedi. Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı. Her detayı deşifre etti. Haber Haber Güncel Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı. Her detayı dehşete düşürdü. Hocanı tabuta koyacağım. Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı. Her detayı dehşete düşürdü. Hocanı tabuta koyacağım. İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Her detayın kan dondurduğu olayda iş adamlarına ilişki tuzağı kurup uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan çete çökertildi. Üç tutuklanırken dört şükredi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayda, iddiaya göre bir kadınla tanışan iş adamı, kadının verdiği suyu içtikten sonra bayılıp bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı. İş adamına şantaj yapan çığlızlar, karısını ise kocanı tabuta koyacağım sözleriyle darbetti. etti. Dehşete düşüren olay, 27 Mayıs günü ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ve adlı kadın, Tanıştığı iş adamı YP ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yedi. İddiaya göre kadının verdiği tüyü içtikten sonra bayılan iş adamı, bilmediği bir yerin banyosunda çıplak vaziyette uyandı. İş adamının uygunsuz haldeki fotoğraflarını çeken F.V.S.V adlı iki erkek, ev ve araba istedi. Ve adlı kadın ise daha sonra ödemişe döndü. Olaydan bir gün sonra ise F.V.YP'yi telefonla arayarak çektiği uygunsuz videoları yayınlayacağını söyleyip kendisini bit pazarına çağırdı. Kocanı tabuta koyacağım diyerek darp etti. Pb ve çete üyesi olduğunu öne sürülen CS, çete üyeleri arasında anlaşmazlık çıkması üzerine 29 Mayıs günü tuzağa düşürdükleri iş adamı YP'nin evine gitti. TB, kapıyı açan iş adamının eşi Akhi kocanı tabuta koyacağım diyerek darp etti. PG'nin kadını darp ve tehdit etmesinin ardından durum polise bildirildi. Geliş şüpheli kız kıvrak yakalandı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, KOM, grup amirliği ekipleri, çetenin izini sürerek, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şükdelinin kimliğini belirledi. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, FB, SB, FB, AS, CS, VB ve YC adlı 7 şükdeliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden FB, Sevde ve Fevye tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Ya. Ana sayfaya dönmek için. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0 saat. Göçmenler Kafes'te tutuluyor iddiasını açıklama geldi. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere denir. Göçmenler Kafes'te tutuluyor iddiasına açıklama geldi. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere. Önceki gün Lula'nın Dakça ilçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Latça'da göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiği ya da alıkonulduğu iddialarını yalanladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında Uğlan'ın Dakça ilçesinde yaklaşık 25 göçmenin 25 metrekarelik kafes biçiminde bir yapının içinde tutulduğu şeklinde asılsız iddiaların ileri sürüldüğü haber ve paylaşımlar yayınlandığı anımsatıldı. Açıklamada, 26 Mayıs'ta Gerem'e ve Mersincik Koyu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen grubunda 163 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, Müdürbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla göçmen grubunun adli ve idari işlemleri yapılmak üzere sahil güvenlik iskelesine getirildiği belirtildi. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere, Göçmen grubunun, ilk Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere jandarma ve emniyet birimlerine teslim edilmeden önce, kontrollü ve uygun bir bölge olan eski hudut kapısı yolcu bekleme yerinde tüm insani ihtiyaçlarının karşılandığı ve sağlık kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bahse konu alan, göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere jandarma ve emniyet bilimlerine teslim edilmeden önce geçici aktarma alanı olarak kullanılan bir alandır. Düzensiz göçmen grubunun bekletildiği alanda bulunan ve söz konusu haber paylaşımlara yansıyan fotoğraflarda yer alan tel örgüler, bahse konu Mahaldeki dış sınır tel örgüleridir. Kafes benzeri herhangi bir yapı olmayan alana ait açık fotoğraf kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bahse konu göçmen grubunun kafes benzeri bir yapı içerisinde bekletildiğine ya da alıkonulduğuna dair iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Denizde yaşanan birçok geri itme olayında insanlık dışı muamelelere maruz kalan düzensiz göçmenlerin yardımına zaman gözetmeksizin koşan komutanlığımızın kurtardığı göçmenleri uygunsuz koşullarda alıkoyduğu yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Açıklamada, ilgili haber ve paylaşımların, Uzun süredir değişik şekillerde zulme uğrayan düzensiz göçmenlerin kayıtsız şartsız yanında olan sahil güvenlik komutanlığını derinden üzgün ifadesine yer verildi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beklenen yasa teklif hitfında kabul edildi. 81 ile maske genelgesi. Kürk arasından tansiyon yükseldiği savaş uçakları bölgeye girdi. Çin Tayvan arasında tansiyon yükseldiği çok sayıda savaş ile bölgeye girdiler. Çin ile Tayvan arasındaki gerilimlere de birincisi daha eklendi. Çin Halk Kurt, Kuruluş Kurtuluş Ordusu'na ait çok sayıda savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi. Öte yandan uçuşlar Tayvan otoriterlerinin yılbaşından bu yana bildirdiği en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal oldu. Çin-Tayvan arasında tansiyon yükseldi. Çok sayıda savaş uçağıyla bölgeye girdiler. Çin ve Tayvan arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na, heyle ait çok sayıda savaş uçağı Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi. Öte yandan uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bildirdiği en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal oldu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na, ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası, adı, ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi. Tansiyon yükseldi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 y 16 8 y 11 4 y 10 2Su-30 ve 2Su-35 savaş uçağı ile 2KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, 4Y-8 Event Elektronik istihbarat Uçağı, 1.8 EW Deniz Nakliye Uçağı ve Bilgiy8 ASW Deniz Devriye Uçağı'nın hava savunma sahasının Güneybatı bölümüne girdiği belirtildi. Açıklamada uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı. Uçuşlar, Tayvan otoritelerinin yılbaşından bu yana bildirdiği, en çok sayıda uçağın katıldığı ihbar oldu. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen adı, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor. Ekim'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın adız ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti. 4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı ihlal olmuştu. Uçuşların sayısının ve sıklığının Rusya-Ukrayna savaşı'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti. Biden'in Tayvan'ın savunmasına destek veren sözleri bölgede gerilimi arttırmıştı. Biden'in Japonya ziyareti tepki çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında Çin'in Tayvana saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine ilişkin sözleri taraflar arasında gerilime sebep olmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri, Çin halkının Tayvanla ilgili egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır ifadelerine yer verilmişti. Çin ordusu Bidan'ın sözlerine misilleme olarak 25 Mayıs'ta ada çevresinde askeri tatbikat düzenlemişti. Savunma Bakanlığı tatbikatın. Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan'da ayrılıkçılarının son günlerdeki işbirlikçi faaliyetlerine karşı uyarı niteliğinde olduğunu bildirmişti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Müslüden maymun çiçeği açıklaması. Salgına dönecek mi? Canlı bomba paniği yaşatan şüphelik. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.40'a kadar dedik ve saatlerimizde 00.40'a geçtik. Tarihhaber.com'un haber bir ülkenin sonuna geldik. Tekrar e, görüşme dileğiyle, hoşçakalın diyoruz değerli izleyenler. Daha okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Tarihhaber.com'a gelmenizi ve bizde bulunan reklamlarda tıklayarak bize destek olmanızı rica ederiz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakşamlar son hoşçakalın.